Türkiye'deki şu an eğitim sistemindeki öğretmenlerimiz ki ben de bir öğretmen olarak soruyorum. Tabii. Sizce bu konuda yeterliler mi? Çocuklarla iletişimleri gözlemlediğiniz kadarıyla gerçekten hı. sağlıklı mı? O güveni verebiliyor mu öğretmenlerimiz? Maalesef çoğu veremiyor. O hı hı. bilgi birikimlerine sahip değiller. Bilgilerini güncellememişler. Standart hareket ediyorlar. Ve aldığı eğitimlerde özellikle işte özel eğitime yönelik psikolojik, pedagojik eğitime yönelik derslerim, e, hani laf olsun torba dolsun veya iş yerine gelsin. Nasıl ki okullarda müzik, resim derslerinin bir yer doldurma, bir gelenek veya bir e, hani matematikten, fizikten sıkılanları hobi dersi gibi Gide. düşünüyorlar. Hı hı. Halbuki sınıf öğretmenliği olsun, eğitim öğretim, e, yani eğitim fakültelerinin özellikle eğitim dersleri olsun. Her bir dersin konuluş amacı var ve bir gün ihtiyaç olacak. Hı hı. Açık kodları, bilgisayar kodları verilen program gibi öğretmen onun üzerinde çalışıp güncellemeli e, bir takım seminerlere, hizmet içi eğitimlerine Devam etmesi Katınmalı. gerekiyor. Yani mezun de, olduğu gibi kalıyorlar. Öğretmenlerin de öğretim, öğrenime açık olması gerekiyor Kesinlikle. Diyorsunuz. Sürekli öğrenmeleri Çünkü gerekiyor. Çünkü öğretmen de bir öğrencidir. Tabii ki de. Aynı zamanda. Tabii ki Eğer de. eğitim öğretime açık olur, bilgi güncellemeye, davranış güncellemeye, düşünce güncellemeye e, ve bilimsel araştırmalara, öğretmenlere açık olursa etrafında olan biten, mesela telefon bağımlılığı diyelim telefon bağımlılığı ile ilgili en azından ansiklopedik bilgiye bile sahip e, bilse, sahip olsa ki, o e, genç nesle, genç fidanlara çok daha fazla yardımcı olabilir. Evet, buradan aklıma şu geldi ki çok önemli. Maalesef ki e, çağın çocukları televizyon, tablet ve telefon